Şimdi herkes Silverline Ancastre'ye geliyor. Sen de hemen Silverline mağazalarından birine uğra, birbirinden güzel ürünlerden istediğini seç, kombinle, kendi tarzını yarat. Silverline Ankastrede yılın son kampanyasını kaçırma.